Selam ben Sultanoğlu, iyi ve güzel insanların kanalı, yani sizin kanalınız, kanalınıza hoş geldiniz, yeni bir video ile karşınızdayız, bugünkü videomuzda buji ve buji sorunlarından bahsedeceğiz, umarım beğeneceğiniz bir video olacaktır, kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı ve yorumlarınızı bizden esirge, esirgemeyin, ben sözü uzatmadan Erhan Usta'ya bırakıyorum, ustam buyurun. Selamünaleyküm arkadaşlar, Mustafa abimin söylediğine göre yorumlarda buji ile ilgili çok soru geliyor dedi. Bizde mümkün olduğu kadar elimizden geldiği kadar buna cevap vermeye çalışacağız. Daha net görebilmeniz için ben e, üst gövdeyi söktüm. Bucunun önce ateşlemesine nasıl bakılır, bozuk ya da sağlam olduğunu nereden anlaşılır? Bir elimizde taze bucum var, bir de eski bujimiz var. Şimdi Mustafa, bu taze bujimiz. Taz, taze bucumuz. Yaklaşıp bakıyorum. Bu, biraz daha yaklaşsana. Tarafı... da o mı? Şöyle tersden geçelim. takmamız bakayım. lazım. Tamam, terse geçelim. Şimdi böyle Taktığımız zaman metal gövdesi vardır zaten Şu metal gövdenin içine dedirdiğimizde Böyle test oldu abi sen bu tarafa geçin Peki ben öyle geçeyim Aileden olduğunuz için yani böyle şeyleri mazır karşılayın Şimdi taktığımızda metal gövdeyi değdirdiğimizde bunun önündeki ateş, ateş. Görüyorsunuz bu mavi temiz düzgün bir ateş Bozuk olan bujumuzu alıyoruz Ateşleme hiç yok. çok, çok ölü ateşleme öyle çok öyle bir ateşleme var. ateşleme var. Bu burcunun evet. ateşleme yapmadığını gösterir. Ateşleme yapmadığını gösterir. Bazen ateşleme bobini de bozuk olabiliyor. Biz onu önceki videolarımızda yapmıştık. Oradan izleyebilirler. Şimdi bu bujimizi nasıl kullanılır hale getirebiliriz? Ola diyor adam bu anda buji bulamadım. Evet Köyde, dağda, tabii, köyde, bay dağda bayırda tabii, elindeki imkanlarla Şimdi bizim elimizde taş var. Normalde taşta biz bunu taş diyoruz ama Olabilir o an için elinde bir tel fırçası olabilir, zımpara olabilir. Önemli olan şunun ağzını temizlemek. Ya tel zımparayla, ya telle, ya e, kağıt zımparayla burjinin ağzını temizliyoruz. Temizleyebildiğimiz kadar temizleyelim. Eğer zımparamız varsa zımparamızla da ateşleme yaptığı yerleri o L şekli ve çıkıntıyı tamam. Tamam. ateşleme şeklinde onun açıklığı ne kadar olacak? O açıklığı deyinin. genelde bir maket bıçağı ağzına yakın. Yani ne diyelim şöyle bir maket bıçağımız vardı şurada. Normalde bunun ağzına yakın olması lazım. Şimdi o biraz açık. Tam tamam. rahat gelip çıksın oraya fazla geniş olmasın. Tabii. Çok yakın yaparsam bu sefer o da olmaz. O da sıkıntı. Şöyle yani bu, şimdi az milimetrik olarak değil de insanların kolayca yapabileceği şekilde bir tarif etmeye çalışıyoruz biliyorsun abi. Şimdi temizledik, biraz önce çat esiyordu. Şimdi gördünüz mü Bunu bu şekilde evet kullanabilirler. Umarım faydalı olmuştur. Başka sorulan soru varsa aklına takılan abi. Peki Erhan Usta'ya teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Bir videonun daha sonuna geldik. Ümit ediyorum ki videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olun. Like atın ve yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultanoğlu.